İnsanoğlu hayatı boyunca e, nefsinin peşinde koşar, arzularının peşinde koşar, kariyer yapmaya çalışır, zengin olmaya çalışır, mal mülk sahibi olmaya çalışır. Bu yolda nefsinin peşinden koşarak ömrünü bitirir. Ömrünü bitirdiğinde e, ölüm döşeni e, düştüğünde elinde hiçbir şey kalmamıştır. Yani Öbür tarafa götüreceği en fazla iki metre kefen. Peki bu dünyada ne için bu kadar hayatın peşinde koşturuyoruz? E, kimine göre çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmak için, mal mülk bırakmak için, kimine göre çocuğuna gelecek hazırlamak kimine göre iyi bir hayat yaşamak için, hayatı dolu dolu yaşamak için. Fakat bunların hepsinin sonunda zamana karşı verdiğimiz yaşta sonuna geldiğimizde hayatın, ömrün yani sonunda bittiğini, sonunda vücudunu toprağa düştüğünü görürüz. Tek götürdüğümüz şey iki metre kefen. Kefenin cebi var mı? Yok. Zengin fakir fakirde, götüreceği zenginin de götüreceği fakirenin iki metre kefen. Fakat biz ne için ha böyle ee, yani dünya için çalışıyoruz, dünya için kazanıyoruz, dünya için. Peki bizim öbür dünyamız yok mu? Mani hayattan kopup maddi e, hayata e, bağlanmışız yani bu burada nefsimizin peşinden koşarak ömrümüzü zamanımızı tüketiyoruz ve sonunda bakıyoruz ki elimizde elde var sıfır elde var sıfır. hiçbir şey kazanmamışız.